Aşağıdaki sıralı ikillerden hangileri eksi 3x, eksi y eşittir 6 denklemini sağlar? Öncelikle hatırlamamız gereken şey şu, bir sıralı ikildeki ilk sayı x değerini, ikinci sayı ise y değerini gösterir. Örneğin, eksi 4'e 4 ikilisine baktığımızda yapmamız gereken şey, x yerine eksi 4, y yerine ise 4 yazdığımızda denklemin sağlanıp sağlanmadığını bulmak. O zaman bu değerleri yerine koyalım. Eksi 3 çarpı dedik. Her x gördüğümüz yere eksi 4 yazacağız. Eksi, her y gördüğümüz yere de 4 yazacağız. Yani eksi 3 çarpı eksi 4, eksi y, yani 4, 6 olmak zorunda. Bu durumda eksi 3 çarpı eksi 4 12 eder. 12 eksi 4 ise 8'e eşit olur, 6'ya değil. 12 eksi 4, 6'ya eşit olmayacak. Yani, bu sıralı ikili, denklemimizi sağlamıyor. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Yani, x eksi 3'e eşitken, y de 3'e eşitken, denklemin sağlanıp sağlanmayacağına bakalım. Şimdi, değerleri yerine koyalım. Eksi 3 çarpı x, yani eksi 3, eksi y, yani 3. Bunu maviyle yazalım. 6'ya eşit olmak zorunda. Eksi 3 çarpı eksi 3, 9'a eşittir. 9 eksi 3 de 6 eşit olacak. 9 eksi 3, 6 eder. Yani eksi 3'e 3 ikilisi bu denklemin bir çözümü. Şahane!